Herkese merhaba Mutlu İkici ben. Sancaktepe Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde bulunan Evre Gedizler birinci etaptayız. Yeni kiralık portföyümüz 59 metrekareden oluşan bir artı bir bir daire. Açık ve kapalı otoparkı, açık yüzme havuzu, çocuk yüzme havuzu, fitness center'ı, oyun alanları, basketbol sahalarıyla bir bütün olan yemyeşil bir sitedeyiz. İsterseniz buyurun beraber ayrıntılı bir şekilde gezelim.